Tarkan, atıl kurt için dikdörtgen şeklinde bir kulübe yaptı. Bu kulübenin uzunluğu 21 cm, çevresi ise 78 cm. Tarkan'ın atıl kurt için yaptığı kulübenin genişliği ne kadardır? Gözümüzde canlandırmak için kulübeyi çizelim, dikdörtgen şeklinde. Çizim yeteneğimi kullanarak size harika bir dikdörtgen çizeyim. Bize kulübenin uzunluğunu vermişler, 21 santimetre. Eğer bu kenar 21 santimetre ise, bunun karşısındaki kenar da aynı uzunlukta olacak. Yani burası da 21 santimetre uzunlukta. Soru da bize ayrıca kulübenin çevre uzunluğunun 78 santimetre olduğu da söylenmiş. Yani çevresi de 78 santimetre. Bizden kulübenin genişliğini bulmamız isteniyor genişlik burası olacak. Yani bu burayla aynı uzunlukta olduğundan genişlik aynı zamanda burası. Çevre uzunluğunu nasıl bulduğumuzu biliyoruz. Kenarların hepsinin uzunluğunu topluyoruz. Yani 21 santimetreyi bu kenarı, buradaki 21 santimetreyi ve bu kenarı toplayacağız. Kenarların hepsinin toplam uzunluğu 78 santimetre. Toplam çevre uzunluğundan Buradaki iki kenarı, yani 21'i ve 21'i çıkartabiliriz. Kalan uzunluk, iki kısa kenarın uzunluğuna eşit olacak. Kalan uzunluğu ikiye bölerek, kısa kenarın kaç santimetre olduğunu bulabiliriz. 78'den 21'i ve 21'i çıkartalım. 78'den 42'yi çıkartacağız. 78'den 42 çıkartırsak, sonuç 36 olur. Yani 78, eksi 21, eksi 21 eşittir 36. 36 santimetreni hatırlayalım. 36 kısa kenarların ikisinin toplam uzunluğu. Kısa kenarların uzunluğunun birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Bu kenarın uzunluğu bu kenarın uzunluğuna eşit. İki kısa kenarı topladığımızda 36'ya ulaşıyoruz Hangi iki sayıyı toplarsam 36'ya ulaşırım. 18 artı 18'in toplamanın 36'ya eşit olduğunu biliyoruz. Yani buradaki kısa kenarın uzunluğu 18 santimetre olacak. Bu kısa kenar da 18 santimetre olmalı. Şimdi yaptığımız işlemin doğru olup olmadığını kontrol edelim. Dört kenarın uzunluğunu topladığımızda, 78 santimetreye ulaşıyor muyuz? 18 artı 18 artı 21 artı 21 eşittir. 18 artı 18 36 eder. 21 artı 21 42 eder. 36 ve 42'yi toplarsak 78 santimetre. Kulübenin uzunluğu olan 78 santimetreye ulaştık. Demek ki çözümümüz doğru. Kısa kenarın uzunluğu 18 santimetre.